Evet arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin. Videomuzun sonunda bütün damarlar için iki tane kür vereceğim size arkadaşlar. Beyin damar tıkanıklığı belirtileri neler? Önce buna bakalım. Şiddetli baş ağrısı, başta uyuşma, mutkanlık, el ve ayak gibi uzuvları hareket ettirememe, konuşmakta zorlanma, nöbet geçirme, solunum güçlüğü, baş dönmesi, kolda uyuşma, kanıncalanma, kulak çınlaması, yüzde ağrı, epilepsi benzeri, baygınlık yaşama, Yürürken denge sorunu yaşama, eğilirken ve kalkarken düşecek gibi olma, fert geçirme, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, uyku hali, görme ve hareket bozuklukları, gözde geçici kararmalar, mide bulantısı. Peki beyin damar tıkanıklığı neden olur? Kısaca buna da bakalım. Damar sertliği, yaşlılık, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam, bakın bu çok önemli arkadaşlar. Spor çok önemli ömrümüz boyunca. Damar ithabı, beyne darbe alma, sigara içme alışkanlığı, şeker hastalığı, obezite yani aşırı kilolu olma durumu, kolesterol yüksekliği, horlama problemi yaşayan kişilerde arkadaşlar, bu horlama problemi yaşayan kişiler arkadaşlar beyin oksijen gitmemesine sebep olabiliyor ya da damar tıkanıklığına sebep olabiliyor. Beyin damar tıkanıklığı durumunda ne yapılmalı? Bunu da okuyalım, anlatalım sonra küre geçeceğiz. Ani gelişen beyin damar tıkanıklığı bedetisiyle karşılaşan kişiye acil müdahale yapılması çok önemlidir. Bu sağlık sorunu yaşayan kişinin öncelikle yana yatırılıp rahatça nefes alıp vermesi sağlanmalıdır. Bunun için varsa gömlek yakaları ve pantolon kemerleri açılmalıdır. Hastaya soğuk uygulanması gerekir. Bu soğuk suyla yapılabilir. Kusma durumu varsa nefes borsu tıkanması önlenmelidir. Hasta dilini ısırıyorsa bu da engellenmeli ve hemen acil e, ambulans çağrılmalı yardım istenmelidir. Şimdi maydanoz limon suyu sarımsak gününe geçiyoruz. Arkadaşlar damanın tıkanması gerekmez bunları yapmak için. Normalde ben yapıyorum, evde yapıyoruz biz. Zaten videomuzun sonunda yapılışını görsel olarak göreceksiniz, tıklayacaksınız oradan. Önce bunları bir okuyalım, dinleyin. E, bunu normal zamanda da yapın arkadaşlar. Bir demet maydanoz, bir diş taş köprü sarımsağı veya yerli sarımsak. Taş köprü yoksa, taş köprüdeki sarımsaktan bulamıyorsanız yerli sarımsak da olur. Taşköprü sarımsağın üzerindeki toprağında olan bir maddenin taşköprü sarımsağına geçmesinden kaynaklanıyor. Bir adet limon suyu, bir su bardağı su. Yıkadığımız maydanozları saplarıyla ile birlikte mutfak robotunun içine atın. Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin. Sararmış sarımsakları bıçak yardımıyla kesin ve robotu atın. Robot karışımına son olarak suyu ekleyin. Robotu 2-3 dakika boyunca yeşil bir sıvı elde edene kadar bunu çalıştırın karışım yeşil bir sıvı haline gelince bardağı dökün ve taze taze için e, maydanoz sarımsak limon kürünün kullanımı çok basittir arkadaşlar burada okuyabilirsiniz ya da kısaca söyleyeyim size kürü 3 gün sarımsaklı 3 gün sarımsaksız 3 gün sarımsaklı yapacaksınız toplam 9 gün sonra 3 gün ara vereceksiniz tekrar 3 gün sarımsaklı 3 gün sarımsaksız 3 gün sarımsaklı yapacaksınız sonra arkadaşlar bu iki kullanım yeterli olacaktır bir süre sonra bunu tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar Limon sarımsak kürü 1 litre su katılmamış limon suyu 20 diş soyulmuş sarımsak Kapaklı ışık almayan kavanoz Kavanozun dışını alüminyum folyo ile Kapatıp üzerine ambalaj bandı ile Kapatabilirsiniz çünkü ışık almaması lazım ee, Böyle yaparsanız çalkalarken ışık almayacak Limonları sıkın ve 1 litrelik 1 litrelik kavanozu limon suyu ile doldurun 20 diş sarımsağı Limon suyun içine hafif halde Şişeye koyun ve sıkıca kapatın 25 gün senin bir yerde muhafaza edin ancak günde birkaç kez çalkalayın. 25 gün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce veya gece yatmadan aç karnına yarım çay bardağı için. Şimdi her videomuzda arkadaşlar önemli bir sözümüz var. İpreddik sözümüz bunu da söyleyelim. Geçmişin tehlikelerinden biri köle olmaktı. Ancak geleceğin tehlikesi robot olmaktır arkadaşlar. Bu da güzel bir söz. Şimdi sağ altta bir kare görüyorsunuz. Kırmızı içi beyaz yazıyor. Damar tıkanıklığı diye. Onu tıkladığınızda görsel olarak mutfağımızda hazırladık. Bu küllerin bir tanesini. Ona bakın arkadaşlar. O şekilde yapacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlemeye devam.